Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben İngiliz ve TR admini Onur Kalafat. E, bugünkü dersimizde sizinle Simple Past tense konu anlatımını e, işte, ya, yapacağız. Yani sizlere Simple Past tense'i anlatacağım. Evet, e, kameramda e, gördüğünüz gibi arka planda güzel bir deniz manzarası. Bunun sebebi ee, geçmişimizi hatırladığımızda yani past geçmiş olayları hatırladığımızda hep böyle deniz e, anılar vesaire aklımıza gelir o yüzden böyle bir e, nelerler romantik bir resim koyayım, koyayım dedim arkama arkadaşlar evet şimdi simple past tense konu anlatımı evet gelelim hemen bakalım şimdi arkadaşlar Past tense İngilizce'deki iki zamandan bir tanesidir. Bu zamanlardan bir tanesi presence, present tense yani şu anki zaman. Diğeri ise past tense'dir. Yani o da geçmiş zamandır. Evet. Pekala bunu söyledikten sonra. E, peki üçüncüsü nedir? Future'dur fakat future gelecek henüz olmadığı için bir e, zaman ve tense olarak düşünülmez arkadaşlar gelecek olmamıştır. Hatta şöyle bir söz var. Yesterday has gone. Tomorrow may never come. Dün geçti. Yarın hiç olmayabilir. Today is a present. Değil mi? Şu anımız bizim için bir hediye. Evet, present tense demiyoruz. Evet, simple past tense arkadaşlar. Geçmişte olmuş bitmiş olaylardan bahsederken Simple Past Tense kullanıyoruz, hayal bakalım. Şimdi Arkadaşlar Past Tense, Simple Past Tense, basit geniş zaman, Past Continuous Tense, geçmişte devam eden olaylar, Past Perfect Tense, geçmiş zaman Past Perfect Continuous Tense olarak da incelenebiliyor. Yani, pardon, şimdi bu Simple Past Tense olarak değil sadece Past Tense dediğimiz zaman, past zamanlar yani geçmiş zamanlar Dörde ayrılıyor. Bunlar neler? Basit geçmiş zaman. Geçmişte devam eden olayları anlattığımız e, past continuous tense. Past perfect tense. Mişli geçmiş zaman. Ve de past perfect continuous tense. E, evet. Bu da zannedersem Türkçe'de bir çekimi yok. E, bu bu da mişli geçmiş zaman oluyor. Bir nevi. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım Şimdi simple past tense. İngilizce'de cümle kurulum şekilleri şu şekilde diyoruz. Şimdi arkadaşlar, simple past tense dediğimizde simple basit demek, değil mi? Basit geçmiş zaman. Evet, ee, diğerleri e, bazı özellikleri var. İşte geçmişe devam eden, e mişli geçmiş zaman vesaire. Ama şimdi biz simple past tense öğreneceğiz. Evet, olumlu cümle yapısı, olumsuz cümle yapısı ve soru cümlesi yapılarını öğreneceğiz. Ve de e, soru cümlelerin başına ve yes soru kelimelerini getirdiğinizde nasıl kullanıldıklarını öğreneceğiz. Evet. Hemen bir olumlu cümle yapısıyla başlayalım. George cleaned his room. Bakın arkadaşlar. George odasına temizledi. Evet. Bu cümlede arkadaşlar özleden sonra kullanılan özleden sonra fiil, düzenli fiil kullanılmış. Düzenli fiillerde fiilin sonuna İ'di takısı geliyor. İ'di. Yani Türkçe'de et diye görünüyor. fakat İngilizce'de İ'di takısıdır. İ'di takı kullanımı bazı fiillerde çok ufak değişiklikler gösterir ve yazı dilinde kullanırken farkına varırız. Study, studied, dance, danced gibi. Bakın arkadaşlar, e, dance ifadesinde yani dans etmek i e, e, e var burada zaten. Bu oluyor? Dansit oluyor. Sadece D geliyor. Study. Ye düşüyor. Study it oluyor. Yani benim öğrencilerim şey derdi buna. Türkçedeki kaynaştırma durumuna benziyor. Yani Türkçede de olur ya şiirlerde böyle e, yok pardon. E, sesli harf sessiz harften sonra gelen sesli harf birbirine bir dişir gibi. Evet. Andre went to school. Andrei okula gitti cümlesinde go'nun ikinci hali went'i kullanmışız. Burada ise e, fiilimiz ne olmuş arkadaşlar? E, i̇kinci haline geçerken düzensiz bir yapıda kullanılmış. Go went arasında herhangi bir bağlantı yok. E, clean it oluyordu. Fakat go went olu vermiş arkadaşlar. Şimdi olumsuz cümle yapısı ve soru cümlesine geçmeden evvel Hemen şu biraz aşağıya doğru indiğimizde düzenli fiillere örneklerden bakalım. Open, opened, play, played diye var arkadaşlar. Bakın hemen ed takısı geliyor. Cansız fiillere bakalım. Break, broke. Speak, spoke. Write, wrote. Read, read. Bu ilginçtir. İkisinin yazılışı aynıdır fakat okunuşları farklıdır. Past tense de red diye okunur. Present hali read şeklindedir. Evet, biraz daha aşağıya gelelim. Burada tam bir liste var arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. Accept, accepted. Agree, agreed. Answer, answered. Ask, asked. Believe, believed. Borrow, borrowed. Copy, copied. Dance, danced. Died, sorry die, died, happen, happened, invite, invited. Evet arkadaşlar. Hepsinde bakın ed taksı geliyor. Peki bir de düzensiz fiiller, irregular verbs'lere bakalım. Bakın be, was, were. Evet. bunların ikinci halleri var burada. Evet bakalım. begin, began, bring, brought, Built, built, can, could. Catch, call, choose, ch choose, choose, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, draw, drew. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi cüzensiz fiillerin hiçbirinin sonuna id takısı gelmiyor. Değil mi arkadaşlar? Geliyor mu? Gelmiyor. Onun yerine ne oluyor? Bakın birinci hali ile ikinci hali değil. Farklı olabiliyor. Birinci hali ile ikinci hali aynı olabiliyor. Ee, başka olur? Farklı olur. Aynı olur. Ee, bir de birinci hali ile ikinci hali tamamen farklı olur. Mesela go hiçbir benzerlik yok. Gördüğümüz gibi. Ee, sonra buna örnek. evet, Bakalım bakalım bakalım bakalım bakalım. Evet. Bir de e, sanki neredeyse bize regular workmuş gibi gelebilecek here, heard benzeri kullanımlar vardır ki bu da bize kesinlikle düzenli filo olduğunu göstermiyor. Bunları artı aşağı şöyle birkaç kez üzerinden gidip silsin en eğlenceli akıldır tutma yöntemi neyse onu kullanıp bunları öğrenmelisiniz. Biz zamanında bunları 5 kez yazdık veyahut tekrar ettik Ondan sonra Önlü arkalı Kelime kağıtları Tablo kağıtlar kullanıp Önüne işte Şeylerine yazdık Türkçelerini, arkalarına İngilizcelerini Birinci, üçüncü, üçüncü halleri Vesaire ama günümüzde çok daha güzel Yöntemler var. Örneğin bunlardan Bir tanesi Quizlet Quizlet sitesidir Arkadaşlar Quizlet'te Eee çok güzel bir şekilde bunları çalışabilirsiniz. Veya buna benzer çok güzel Web 2.0 araçları bulabilirsiniz. internette İnternete Web 2.0 öğrenme araçları yazın arkadaşlar. Bunlar da size öğrenmenizi, akılda tutmanızı kolaylaştıracak araçlar, uygulamalar, aplikasyonlar varlar. Peki, Arkadaşlar olumlu cümle yapımızda ne demiştik? Özleden özneden sonra fiilimiz e, ZG ID takısı gelir düzenliyse veyahut jans ise ikinci hali kullanılır ve daha sonradan cümlemizi tamamlayan Object bölümümüz, complement part bölümümüz. Evet. Olumsuz cümle yapımızda hemen geliyoruz arkadaşlar. Özneden sonra didn't didn't kullanıyoruz. Bakın. Fakat fiil Düzenli de olsa, düzensiz de olsa yalın hali kullanılır. Neden? Cümlemizin past tense olduğunu bize didn't auxiliary word'u yani yardımcı fiili bize gösteriyor. O yüzden fiilimiz yalın halde olabilir. Gelelim şimdi arkadaşlar soru cümlesi. Soru cümlelerin başına did gelir. Aynı şekilde did cümlemizin simple past tense olduğunu bize bildirdiği için fiillerimiz Yılın halde kullanılıyorlar arkadaşlar. Peki. E, hemen bir okuyalım. Did George clean his room? Did Andrew go to school? Değil arkadaşlar? Peki. Wh soru cümleleri. VH question'dan sonra did. Sonra subject yani özne. Sonra fiilin birinci hali ve tamamlayan parça gelir. Where did you go yesterday? Yarın nereye? Pardon. Yanlış söyledim arkadaşlar. Dün... Nereye gittin? Evet. Değil mi arkadaşlar? Evet. Sabah bakmayın. Birini suçtu. Evet. Şimdi simple past tense e, olumlu cümle örneklerimize bakalım. I opened the window. You broke my heart. He played Minecraft yesterday. She spoke very loudly. We wrote the thesis. They read four books last week. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunların yanlarında Türkçeleri de Yazıyorlar. Ee, videomuzun bulunduğu sayfamızda bunları ayrı ayrı hepsine inceleyebilirsiniz. Simple Past tense, olumsuz cümle yapısı. Arkadaşlar, ne demiştik? Özleden sonra fiilimizi, fiilimizden e, pardon. Özleden sonra ve fiilimizden önce did not, auxillary geliyor. I didn't open the window. You didn't broke my heart. He didn't play Minecraft yesterday, she didn't speak very loudly, we didn't write the thesis. they didn't read, they, sorry, they didn't read four, four books last week. Evet. Neden read diye okudum? Çünkü re, read, read. Değil mi? Birinci hali read diye okunur. Peki, geldik arkadaşlar. Şimdi simple past tense, İngilizce cü, soru cümle yapısı, yes, no soruları. Did you open the window? Did you, break, did, did you break my heart? Did he play Minecraft yesterday? Did she spoke very loudly? Did we write the thesis? Did they read four books last week? Evet Peki e, Ne oluyor? Cümlemizin başına did geliyor Ve e, Fiil ile did arasına özne var Fiillerimiz her zaman birinci halde ne zaman Didn't ve did kullandığımız Olumsuz ve soru cümlelerinde fiillerimiz yalın yani birinci hallerindeler. Peki. Simple past tense, question örnekleri ve cevapları. Peki. Bakalım arkadaşlar. When did you open the window? I opened the window in the morning. Why did you break, break my heart? Oh, I am sorry. I was only joking. Neden kalbimi kırdın? O da diyor ki, o oh, özür dilerim. Sadece şaka yapıyordum. What did he play yesterday? He played Minecraft. O dün ne oynadı? O Minecraft oynadı. How did she speak? She spoke very loudly. O nasıl konuştu? O çok sesli konuştu. Where did we write the thesis? We wrote the thesis in the library. Tezi nerede yazdı? yazdık? Biz tezi kütüphanede yazdık. How many books did they read? They read? Four books. Kaç tane kitap okullar Dört tane okullar Peki. Evet arkadaşlar burada gördüğümüz gibi tüm YS soru kelimelerimiz bulunuyorlar arkadaşlar. Evet gelelim aşağıya doğru Yes no sorularında. Şimdi başın did ile başlayan cümle e, sorular yes no sorusudur. Neden? Bakın Did you begin playing Did you begin playing football? Futbol oynamaya başladın mı? Ne der? Yes, I did. Evet, başladım. Ya da, Yes, I begin fut, playing football. Evet, futbol oynamaya başladım. Uzunca bir cevap verirken. Ya da, No, I didn't. Hayır. Hayır, başlamadım. Ya da, No, I didn't, play. no, I didn't begin playing football. Hayır, futbol oynamaya başlamadım. Gibi ifadeler arkadaşlar. Diğer örneklerimizde sayfamızda görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar simple past tense zaman zarflarını hemen hemen hepsi cümlenin sonunda kullanılır. Yesterday, ago, two days ago, three days ago, last week, last month, last year, last day, last century, last millennium gibi arkadaşlar hepsi arkadaşlar bunların sıklıkla yani e, genel itibariyle cümlenin sonunda kullanılır. İstisnalar olabilir. <gülüyor> evet He ate a, a big pizza yesterday O dün büyük bir pizza yedi He ate a big pizza last month O e, Geçen ay büyük bir pizza yedi Evet arkadaşlar e, Düzenli ve düzensiz fiil listelerimizi görmüştük Evet arkadaşlar Ve geçmişi bir yerde bırakıp Hemen şu anımıza dönüyoruz ve arkadaşlar evet bundan sonraki öğrenmelerinizde simple passantsdan sonra arkadaşlar e, regular irregular verbsleri e, iyi bir şekilde öğrenmelisiniz diye düşünüyorum. Ve konuyu birkaç kez tekrar ederseniz iyice oturacaktır. E, İngilizce'deki temel iki zamandan bir tanesi olan simple passantsi böylece iyice pekiştirmiş olacaksınız. İngilizceniz gelişecek ve e, sizden kaçmaz arkadaşlar. Kesinlikle öğreneceksiniz.